Üçerden herkese merhaba. Bugünkü konumuz Hyundai Bayon ve Hyundai Bayon'a takacağımız ürün Atiker Elite. Aracımız 1.4 motora sahip yüz beygir. Atmosferik motor bir araç. Çok sevdiğimiz LPG'yi de çok seven bir araç. Son zamanlarda çok satılan, çok tutulan bir araç. E, gerek fiyat ekonomisi, gerek yakıt ekonomisi yönünde sıklıkla tercih edilen bir araç. LPG için de bizleri tercih ediyorlar sağ olsunlar. Bu aracımıza Atiker Elite montajı yapacağız. Atiker Elite özellikle sıfır araçlarda motor garantisi verdiği için... Sıklıkla tercih edilen bir ürün ve yüksek beygirli araçlarda kullandığımız bir ürün. Tamam. Tanıtacak olursak ürünümüzü bir mapımız. Bu şekilde regülatörümüz geliyor. 130 kava. Oldukça güçlü bir regülatör. Yuvarlak şekilde kibar bir düğmemiz var. Su hortumlarımız, siyah filtremiz. Gördüğünüz gibi çok şık. Bağlantı aparatlarımız, elektrik tesisatımız, elektronik kontrol ünitesi. Gaz varfi ile birlikte 1.9 ohmaja sahip enjektörlerimiz. Enjektörlerin ohmaja ne kadar düşükse açılma hızı o kadar yüksektir. Bu da araca yakıt vermeyi mümkün oldukça hızlı kılar ve bu da aracın performansını yükseltir. Gördüğünüz gibi bir kütük üzerinde 4 parça enjektörü var. Oldukça kibar ve güzel bir ürün. Bunun montajını birazdan ustalarımız gerekli titizlikle gerçekleştirecek araçlara. Montajını tamamladıktan sonra müşterimiz inşallah şu anki güncel fiyatlara göre %40'a yakın bir tasarruf elde edecek. Bizi izlemeye devam edin. Aracımız Hyundai Bayon'dur. Buna Elite sistemi seçtik çünkü bu Elite sistemin iki yılda ya 100 bin kilometre motor garantisi vardır. Bir dörtlü aracımızdır. Motor garantisi olduğu için yani Elite sistemi Atikerin Elite sistemi motor garantisi verdiği için e, araçta da sıfır kilometre olduğu için bu sistemi seçme istedi yani müşterimiz tercih etti.